lahanayla çözeceksiniz. Nedir bu? Resle yok. Ee, venöz yetmezlik. Toplar damar yetmezliği ayaklarda. Bu diz kapağınızın altından aşağıya doğru toplar damar yetmezliğidir. Orada bir reflaks var. Reflü ve dayanılmaz ağrı verir. Yürütmez sizi. Ha İnat ederseniz bir de noktasal böyle diz kapağının sağında veya solunda yaklaşık işte böyle bir domatesin tabanı büyüklüğünde orada yanma başlar, yürütmez. Venöz yetmezlik, toplar damar yetmezliği, işte efendim lahma. Ben buradayım, hocam kullandım, fayda etmedi değil. Biz bunu nasıl çözüyoruz? Bu gökten zembille gelmiyor, Hüseyin. Bunun içinde ilim var. O ilmin ışığında bilimle biz bu burada yola çıkıyoruz. E, bilim de diyor ki, bak bu lahanada mirosinaz diye bir e, enzim var. Buna, buna dikkat et. Buradan izotiyosiyanatlar çıkar. O izotiyosiyanatlar brokolide zenginleşir bundan sonraki nesli. Ancak diyor bu glikozinolat burada en önemlisidir. Eğer bunu kullanabilirsen haşlayıp işte doyma keyfine vatandaşın ayağında, bacaklarında, baldırlarında venöz yetmezlik, toplar damar yetmezliği varsa bu bunun çözümüdür.